Epilepsi insanlık tarihi boyunca var ola gelmiş bir beyin kaynaklı hastalığımız. Aslında çok hastalık gibi de tanımlamıyoruz. Baş ağrısı gibi bir belirti aslında nöbetler. Anadolu'da Hititler döneminde ilk tabletlerde tanımlanmış. Ama aynı zamanda Çin'de, Hindistan'da MÖ 1700 yılı yıllarda epilepsi nöbetleri gösterilmiş, tanımlanmış. Dolayısıyla insanlık tarihi kadar eski bir beyin hastalığı diyebiliriz.